Sevgili Engel Yılık takipçileri segment bilgisayarın katkılarıyla bir kutu açılımından tekrar beraberiz. Aite KGS 39.VT müzik topunun kutu açılımını yapıyoruz. İyi seyirler dilerim. I müzik topumuzu kutu açılımını yapıyoruz. Kutu şu şekilde elimize ulaşıyor. Gördüğünüz gibi kutumuzu da. Açıyoruz. Kutumuzun içerisinde. Müzik topumuzun Shard reality içerisinde çıkıyor. Müzik çıkaralım. Bakalım nasıl bir dizayn var. Şu şekilde gördüğünüz gibi dizayn gayet hoş bir dizayn var. Bakalım telefonun Baba anladığımızda nasıl bir ses elde edeceğiz Açma, kapama, düğmesini açıyoruz Ve telefonumuzla bunu tutup tutup ile eşleştiriyoruz Ve müziğimizi açıyoruz Bakalımdan size ses çıkıyor Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir ses çıkıyor Sesimizi kızıyoruz Şu şekilde Evet şu an çıktı. Onlar. Yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili, yetkili. kontrol Aytengin müzik topunun kablosunu ve tuşlarını tanıtanıp kablosu gayet ideal bir uzunlukta gördüğünüz gibi müzik topumuzun üzerinde açma kapama tuşu var ses araltma çoğaltma tuşu var arkada dizlenmiş bir e, kapaklı bir yer var oranak flash'ı takabiliyoruz şart kablosunu takabiliyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde tekrar kapatıyoruz Evet sevgileyin geleyim. Tabi, play, hi 39 btm'i toplamış. Kutu açılımını yaptık. Test ettim, onaylanıp, tavsiye ederim. Videolarımızı paylaşıp beliratmayı unutmayın. Görüşmek üzere.